Üçörlük otogaz mühendisliğinden herkese merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir silindirlik Bajaj Kuit aracımızın şu anda LPG montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Müzik Aracımız her ne kadar bir silindirli olsa artan benzin fiyatlarından sonra ve LPG ile benzin fiyatlarındaki sakin makasının artasından sonra kullanıcılarımız LPG'ye yönelimini arttırdılar. Eğer sizler de LPG dönüşümü konusunda daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız bizlere sosyal medya üzerinden veya iletişim numaralarından irtibat sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.